Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Ben şairlere ilham olan, şifalı çene suyunun kaynağıyım. Tabiatın tüm güzelliklerini bir hazine gibi saklar kalbim. Ben Çene Dağı'nın huzur verici ormanlarıyım. Tahtalı göletinin berrak suyu. Horasan ereni dümbüldek dedenin ilim irfan yurdudur topraklarım. Ben milli mücadele kahramanı 5 Divanlı Rıza Bey'in karargah merkeziyim. Kocaeli'nin suyla hayat bulan ilçesi Derincedir adım. Bereketli Anadolu topraklarını bu kadar cazip kılan elbette her karışının su kaynaklarıyla dolu olmasıdır. Bazı kentler su medeniyetinin izlerini günümüze kadar taşımış ve isimleri suyla anılır olmuştur. Bazıları ise yeryüzünde cennetten bir köşe olmalarına rağmen keşfedilecekleri günü beklemektedir. Bunlardan biri de dünya markası çene suyuyla tanınan Kocaeli'nin Derince ilçesidir. Derince adının nereden geldiği bile bu toprakların suyla olan ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. 1890 yılında liman kurulması için İzmit Körfezi'nde uygun bir yer aranır. Yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı Derince Liman diye anılmaya başlar. İşte Derince'nin adı da bu limandan gelir. Derince Limanından yukarılara doğru çıktığımızda Çene Dağı tüm görkemiyle merhaba der bize. Ve bu görkemli dağ kalbinde şifalı bir suyu, çene suyunu saklar. Asırlardır tadından, kokusundan ve önünden bir şey kaybetmeyen çene suyu seyyahları kendine hayran bırakmış, padişahları derinden etkilemiş ve yıllara meydan okuyarak bugünlere gelmiştir. Evliya Çelebi, Kocaeli'ndeki içme suları için çeşmelerde akan suları ab-hayat gibidir der. Ama Kocaeli bölgesinin özellikle derincenin sularını öven bir tek Evliya Çelebi değildir. Farklı tarihlerde derinceye gelen Avrupalı seyyahlar bu bölgenin şifalı su kaynağından yani çene suyundan bahsetmeyi ihmal etmezler. Çene suyu 1860'lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına da konu olmuştur. 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından İzmit'te yaptırılan Kasr-ı Hümayun'un en önemli bölümlerinden biri de Saat Kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmitli şair Safet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çene suyu da bu kaside de lezzetiyle kendisine yer bulmuştur. Acebi sözlerim olup çene suyu gibi ihla, toy sözlerim çene suyu gibi tatlı oldu. Ricaam oldur o Hakan seriri mülk ihsana. Dileğim odur o ülke tahtını bağışlayan Hakan'a. Çene suyu ile tesislerdeyiz. Başkanın gururlandırdınız, heyecanlandırdığınız Bize bir anlatın sizin ağzınızdan. Verince senin çene suyunu duymak istiyoruz. Çene suyunun tarihi 400 yıllık bir tarihi vardır. E, 100 yıl öncesine kadar saraya gidiyordu bu su. Şimdi külliye gelmesini Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. O da bir şişeyi aldı eline, bir cam şişeye koy, öyle getirirdi. Ben de emrin olun Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ona hazırlık yapıyoruz. İsmini de şuradan alıyor, ee, Çık, e, suyun çıktığı dağ, dağın ismi Çene Dağı. Dolayısıyla Çene Dağı olduğu için de ismini Çene Suyu olarak olmuş. Nedir günlük kapasite başkanım? 400 ton kullanıyoruz ama e, günlük kapasitemiz 700 tondur. 700 ton menbaadan. Evet. İklim değişikliğinin, çevrenin, suyun ne kadar önemli olduğu bir dönemde, bilim, teknoloji, sanayi kertinde bir dünya markası Çene Suyu. İsterseniz su nedeniyeti tarihi belgeseliyle,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 İslam'ı kendine yol olarak belirleyen Osmanlı'nın hayat tarzına da sirayet etmiş ve vakıf kültürüyle suyu insanların hizmetine sunmaya gayret etmiştir. Derince Belediyesi'nin modern dolum tesislerinde şişelenip dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen çene suyunun Derince'nin marka şehir olmasında önemi çok büyüktür. Ama çene suyu gibi Derince'nin önemli bir su kaynağı daha vardır. Derince'nin Karagöllü köyünde bulunan tarihi Dümbüldek suyu, sindirim sistemini rahatlatan ve böbreklere iyi gelen şifalı bir su olarak bilinir. Bu su ismini bölgede mezarı bulunan Dümbüldek dede adıyla anılan zattan alır. Kayın ormanlarının çepeçevre sardığı Dümbüldek suyuna gidiyoruz. Çeşmeden akan şifalı su bizi hoş geldin dercesine usulca karşılıyor. Köylerinizin tarihi 7-800 yıllık bir geçmişe sahip. Her köyde de bir Allah dostu, gönül sultanı var. Tıpkı Dömbüldek Suyu Evliyası gibi. Burası neresi? Sizden bir dinleyelim efendim. Evet, burası da dediğimiz gibi Koca derincemizin 7 köylerinden bir tanesi olan Karagörlü köyündeyiz ve Dömbüldek mevkindeyiz. Burası da dediğiniz gibi Allah dostu Horasan erenleri, Dömbüldek Dedenin Mezarının bulunduğu bölüm. Ve burada ayrıca bir su var. Bu su da hem şifalı su, yani insanların böbrek hastalıklarına ve mide hastalıklarına iyi gelen, gerçekten toplumun genelinde duyulan ve bilinen bir su. Burası böyle mesire alanı olarak yapıldı. Büyükşehir tarafından geçen dönemlerde yapılmıştı. Şimdi Derince Belediyesi olarak bizler de sahip çıkıyoruz. Şimdi şifalı dümbüldek suyunun adını merak ettiğinizi biliyoruz. Dümbüldek, koyun ya da keçilerin boynuna asılan çanların adı. Rivayet o ki, bölgede çobanlık yapan ihtiyar bir zat, yanındaki arkadaşı hastalanınca ona su getirmek için kap bulamamış, keçinin boynundan aldığı dümbüldek arkadaşına su taşıyan ihtiyar zata, o günden sonra dümbüldekte de de o suya da dümbüldek suyu denilmiş. Herkes tarafından bilinen bu şifalı su İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinden gelen insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesiyle birlikte mescit ve kır bahçesi de yapılarak vatandaşların burada güzel vakit geçirecekleri bir alan sunulmuş. Başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa şifalı olduğu söylenen dümbüldek suyundan derince belediyesi, Herhangi bir ücret almıyor. Horasan Eren'i Dümbüldek'te de buraları vatan yapan Dümbüldek suyunu bulan Arifibillah bir Allah dostu. Bu bölgede iki ayrı evliya türbesi daha var. Ali Hocalar Türbesi ve Nebi Hoca Türbesi. Bu iki Horasan erenini evliyanın Dümbüldek Dede ile kardeş olduğu rivayet ediliyor. Su için gelenlerle söyleşi yaparken zamanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yapan Cahit Turan'la karşılaşıyoruz. Onun da şifalı dümbüldek suyu hakkında görüşlerini alıyoruz. Dümbüldek suyunu aslında iki yıl önce öğrenmiş olduk. Bir defa geldik suyun tadını aldık. Çünkü fırsat buldukça bu sudan nasiplenmek istiyoruz.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 Beş Divan ismi yörede mahalleler kurulmadan önce Baş Divan denilen yerden gelmiştir. Başdivan Divan ismi zamanla Beş Divan diye söylene gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan Beş Divanlı Rıza Bey konağını aslına uygun olarak yeniden inşa etmiştir. Beş Divanlı Rıza Bey konağı Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla koruma altına alınarak ikinci derece tarihi yapı olarak tescillenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda son kurşunu atan Kocaeli Grup Komutanlığı erleri ve Derinceli şehitleri rahmet ve şükranla anıyoruz. Derincenin taşından, toprağından, ona hayat veren şifalı sularından, ve bu toprakların vatan olması için verilen mücadeleden bahsettik. Şimdi biraz da muhtarlıktan belediye olmasına kadar geçen sürede Derince bölgesindeki değişikliklere göz atalım. Derince, 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur. Derince'nin ilk muhtarı Ahmet Usta'dır. Körfez kıyısında sanayinin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince, 27 Mayıs 1960'da dört mahalleye ayrılır. 1994 yılında belediye olan Derince'nin seçilmiş ilk belediye başkanı Nihat Ergün'dür. 3 Kasım 1999 tarihinde yıllardır özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuşan Derince'nin ilk kaymakamı ise Mahmut Kılıçdoğan'dır. Derince ilçe olduktan sonra sınırları kuzeye doğru genişler. Dumlupınar, Deniz, Çene Dağ, Sırrıpaşa, Çınarlı, Yenikent, Mersincik, Yavuz Sultan İbn Sina, Fatih mahallelerinin yanı sıra Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı, Toylar, Geredeli ve Kaşıkçı muhtarlıkları da Derince'ye bağlanmış ve ilçenin mahalle sayısı 17'ye yükselmiştir. Büyükşehir Belediyesi yasasıyla mahalle olan Derince köylerinin tarihi geçmişi Selçuklulara kadar gitmekte, Türkçede bey anlamına gelen manaptan adını alan ve vatan toprağına bağlılıklarıyla tanınan Manav köyleri Derince'nin kadim ve derin tarihinde çok önemli yere sahiptir. Derince Belediye Başkanı Zekai Günle, Derince'ye bağlı tarihi Taşköprü bölgesindeyiz. Bir zamanlar Gebze'ye bağlı nahiye merkezi olan, adını 2000 yıllık tarihi Kemertaş Köprüsü'nden alan bu bölge, bereketli topraklarıyla bölge insanına yeni bir umut olmuş. Taşköprü'nün önemli köyleri Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toyları kapsayan proje çerçevesinde, Başkan Aygün önemli çalışmalar yaparak, bölgeyi bir marka haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Derince Belediyesi tarafından inşa edilen ve diğer belediyeler için örnek bir proje olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinin tarım, ziraat ve hayvancılığı teşvik ederek bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi hedefleniyor. Taşköprü Kalkınma Tesisleri bünyesinde barındırdığı Süt Pastorizasyon Tesisi, Aspirya işleme ve değerlendirme tesisi ve mısır kurutma tesisiyle adeta orta ölçekli bir fabrika gibi. Bölgede tarıma ve istihdama önemli katkı sağlayacak olan proje ile birlikte mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilere de destek sağlanacak. Bunun yanında Derince Belediyesi tarafından bölgede kurulan tesislerde üretilecek olan Taşköprü Aspirya ve Taşköprü süt tarihi Taşköprü adını Kalite ve güvenle yaşatacak. Belediye tarafından yürütülen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile ilgili Başkan Zeka Günden bilgiler alıyoruz. Derince ilçemizin 7 tane köyü var. Bu 7 köy içerisinde en merkezi köy olan İsaççılar Köyümüz. Yani eski adıyla Taşköprü bölgenin adı. Dolayısıyla bölgedeki insanlarımızın talepleri üzerine bu tesisleri kurmak ihtiyacını hissettik. Çünkü buradaki gençlerimiz hep iş için şehre iniyorlardı. Tarlalarını, bahçelerini hiç göz ardı ediyorlardı. Dolayısıyla buradaki üretilen ürünleri biz tespit ederek onlar üzerine bir çalışma yaptık. Bu da nedir? İşte 30 ton çiğ süt üretiliyor. Bunun 5 tonunu biz pastörize etmek için bir tesis oluşturduk. Bir de tarım alı yapılıyor ve Türkiye'nin de sıvı yağ açığı var. O sıvı yağ açığını da kapatmak için daha önce çalıştığımız bir aspir yağ projemiz vardı. Bunu da burada gerçekleştirmek için harekete geçtik, onu da ilave ettik. Günlük 300 kilo kapasiteli bir tesis. Bir de mısır kurutma dediğimiz tesisi yapıyoruz. O da şu, burada bu bölgede 5000 ton mısır yüktürüyor. Kurutmak için bunu Adapazarı'na, diğer illere gönderiyorlar. Tabi bu bir nakliye maliyeti gibi diyordu. Bir de vatandaşın tabi bunu yapacak zaman zaman gücü de olmuyordu. Hem bu sıkıntılardan kurtarmak hem de bölgenin tarımını desteklemek ve buradaki çalışan çocuklarımızın topraklarını terk etmemek ve burada sigortalı çalışmasını sağlayacak şekilde bu tesisleri burada yapmayı planladık. Derince Belediye Başkanı Zeki Güne, doğa turizminde marka olacak. Tahtalı Göleti Su Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeyiz. Manzarasıyla büyüleyen bu gölet adını Tarihi Tahtalı Köyü'nden alıyor. Başkan Zekai Gün'le Tahtalı Göleti çevresinde belediye tarafından yapılan tesisleri geziyoruz. Bölgede turizm potansiyelini ortaya çıkartırken ekonomiye de katkı sunacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park Projesi için inşaatlar tamamlanmak üzere. Tahtalı göletinde rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, karavan kampı ve sosyal tesisleri bulunmakta olup, İstanbul ve çevre illerimizde yaşayanlar, şehrin kalabalığından uzaklaşarak, günü birlikte de olsa dinlenme ve zihin dinginliğine erişebilecek bir yer olarak dikkat çeker. Bunun yanında yüz araçlık karavan kamp alanı imkanı da bulunmaktadır. Göl gezintileri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, Otantik köy kahvaltı ve yemeklerini de tatma, köy hayatını kısa da olsa yaşama imkanı da sunmaktadır. Bu yenilikçi projeyle ilgili başkana yine kulak veriyoruz. Sayın Başkanım, su ne ifade eder, burası neresi? Evet, burası tahtalı göleti, sulama göleti olduğu için etrafında birçok yapılaşmalar var. Ve şu anda da 22 dönüm çamlı olan bir yerde. Ben buraya ilk geldiğimde 2019'da. Bunun altının çalılık içerisinde olduğunu, insanların müsait olduğu yerlerde e, piknik yaptığını gördüm. Ben geldiğimde hemen gelir gelmez o sene sahanın içerisini düzelttik. Çalıları temizledik, ağaçları budadık, içine barbeküleri koyduk. İnsanları piknik yapabileceği şekilde düzelttik, çimlendirdik. Ve girişe de çok güzel bir bina koyduk. Hem e, köy ürünlerinin satış yapılacağı bir mekan hem de e, insanların ihtiyacı olan e, mescit hem bayan ve erkek hem de tuvalet bayan ve erkek olarak inşa, inşa ettik ve şu anda ücretsiz bir şekilde kullanıyorlar. Muhtarımıza, tahtalı muhtarımıza burayı emanet ettik. O da e, bir şekilde burayı e, yönlendiriyor, bakıyor, ediyor. Biz de zaman zaman gelip kontrol ediyoruz. İşte şu anda 24 kişinin misafirhanemiz var, e, onun yemekhanesi var. E, ondan sonra e, hemen e, suyun kenarında bir lokantamız var. Ee, onun yanında hemen su sporlarını yapacak bir merkezimiz olacak. Yani e, su, su kaya yapabilecek. Tabii bunu profesyonel bir ellere teslim edeceğiz. Bir de e, hani bir gezi kayı veya gezi ge, e, gemi, ufak bir gemi yapıp onunla da e, tu, şey içerisinde e, gölet içerisinde tur yapmak için bir sistem düşünüyoruz. Tahtalı göleti, sosyal donatı alanları, İstanbul avcılardan 70 dakika. Anadolu yakasından 30 dakikalık mesafede olup, İshakçılar Köyü Tahtalı Göleti Günübirlik Etkinlikler yanında 24 kişilik konaklama tesisleriyle iyi bir hafta sonu dinlenmesine de imkan vermektedir. Tüm bu yatırımlar kırsal kalkınmada model oluşturacak ve yerinde istihdam sağlayacaktır. Derince'nin Belediye Başkanı Zekai Gün, doğup büyüdüğü, hayata atıldığı Derince'yi marka kent yapmak için hizmet seferberliği başlatmıştır. Zekai Gün 1953 Derince doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun olan Zekai Gün birçok özel sektör firmasında idareci olarak çalışmıştır. Siyasi kariyerine AK Parti Kocaeli teşkilatı Kurucular Kurulu üyesi olarak başlayan Aygün İl başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmasının yanı sıra 3. ve 5. dönem AK Parti MKYK Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliklerinde görev almıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Zekai Gün şimdi de doğup büyüdüğü Derince'de belediye başkanı olarak hizmetlerine devam etmektedir. İşte Zekai Yun'un 41 kere maşallah diyeceğimiz Derince'yi marka kent yapacak projelerinden bazıları. Şimdi şöyle ilk geldiğimiz gibi bizim daha önce e, tahsisini almış olduğumuz böyle e, devlet emri yollarından bir tarihi binamız. Bu tarihi binamız boştu. Biz de düşündük taşındık dedik ki, ya burayı biz millet karanthanesi yapalım. Hem yetişkinler gelsin orada otursun gazete çayını kahvesini içsin sohbet etsin. Hem de gençlerimize bir kütüphane yapalım ve 4500'lü kitaplı kütüphaneyi oluşturduk. Kitapları da yeniledik. Bu e, sitemizin her türlü ihtiyacı var ne, nedir? Kapalıs e, araba parkı var, her dairenin girişinde fırın var, market var. Ve bu e, sahanın altında da havuzu işte fitness salonları evbilim berberiydi, her savunaydı, hepsi e, mevcut Dolayısıyla e, 2 artı bir 3 artı 1 ve d 4 artı bir olan daireler var. indiğimizde Derinci'de en önemli sorunun sokak hayvanları olduğunu gördüm. Yani vatandaş bırakın kendi çocuklarını okula giderken rahatsız olmalarını, kendisi içe giderken bile rahatsız oldun. Bunu gelir gelmez çözmek için böyle bir mekanın olmasını sağlık. İçlik bizim geleceğimiz. Gençlerimizi e, okul, evlerde anneler, babalar bakıyor, okulda e, öğretmenler bakıyor ama sokakta kimse bakmıyor. Biz bu sokaktaki çocukların yanlış yönlere yönlenmemesi ve e, e, kötü arkadaşlar edinip de kötü e, bir insan olmasını önlemek için onların e, duygularına hitap eden, onların cazibe merkezi olacak bu gençlik merkezi oluşturduk. Bu gençlik merkezlerinde neler var? İşte spor aktiviteleri var, yani futbol, voleybol, basketbol, tenis hepsi var. Ondan sonra kafeteryası var işte çayını kahvesini içiyor, internetine giriyor, ne bileyim satrancını oynuyor, bilardosunu oynuyor gibi, bütün çocuğun duygularına hitap eden merkezi olan bir merkez. Bunlardan doyduktan sonra çocuklar üst kata çıkıyorlar kütüphanede ve dersliklerde ders çalışıyorlar. Gençlik ve Sporcu Eğitim Kampüsü. Derince Yüksek Okul Projesi, Çene Dağı Doğa Parkı, Tahtalı Doğal Gölü Parkı, Cımbızlı Dere Mesire Alanı, Yeni Kent Kapalı Pazar ve Kültür Merkezi, Kırsal Kalkınma Aspir ve Mısır İşletme Tesisleri, Hoca Ahmet Yesevi Camii ve daha pek çok proje Derince halkının hizmetinde. Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı. Derince Belediyesi sundu.